Hepinize selamü <gülüyor> kıym arkadaşlar. Ben Muhammed Mikel Moors Gabeniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Pro Talk'ta yine mekan karakterlerin ikisinin de görüntüsü ortaya çıktı arkadaşlar. Bir karakter daha var demiştik ama iki karakter diyor. Tamam anne diyorum arkadaşlar. Bu tahminlerimiz. Kesinlikle arkadaşlar. Kendi göre çözümlüyor. Topladığım, bulduğum arayışlarım sonucu görüntülerdir arkadaşlar. Bana sertleşelim. Geçelim. Video çekte arkadaşlar bugün esas çünkü belki sebebi like diyorum. Bir de arkadaşlar uzun zamanlardır video atamadım o yüzden hepinizden çok çok çok özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü ee, biliyorsunuz ben e, toprak kısmında paylaşmıştım, bilgisayarımız hardski bozuldu, bize yine artık alıp onu taktık falan filan. Böyle olan gelişece 5 boyunca video atamıyorum ama harddikizimi yaptık ve göre döndük arkadaşlar ben yine her gün saat 4, 4 demeyelim 15.30'da arkadaşlar yine e, videomuz arkadaşlar eğer 15.00'da atmazsam saat 4'te videonun yenide olacaktır arkadaşlar yani 15.00'da 4 arası gibi videolar geliyor arkadaşlar. Çünkü internet olaysa da yetişmeyebilir Ama eserseniz şimdi şöyle bir anı e, ekranımıza geçelim. Şimdi ben sorumlu görüyorsunuz. merhaba reddedeyim. Hemen şurada ben sevdim. Brawl TV'yi açayım arkadaşlar. Siz de onu o arada izlerken ben size yeni gelecek karakterleri falan hepsini anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ben size geçen videomda Kajdu'yu bir karakterden bahsettiklerini demiştim ve bu Kajdu karakter arkadaşlar ee, Kupa yolu olabilir demiştim ama Kupa yolu arkadaşlar. Çünkü e, tam olarak emin değiliz bizde. Ben araştırma sonucu Kupa yolu demiştim ama emin değilim arkadaşlar. Şimdi Eee bir karakter daha çıktı arkadaşlar. Bu karakterin Olabilme ihtimali var arkadaşlar. Şimdi Şöyle bir ilk başta bir Kaiju'nun görüntüsüyle başlamak istiyorum arkadaşlar ama evet direkt direkt başlamaya. Kaiju'nun görüntüsü arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsü var. Ee, Kaiju bu olabilme ihtimali var arkadaşlar Kaiju'nun. a Niye Brawl TV'ye geçmedi? Bir dakika Evet benim kameram arka ediyor. Brawl TV diyeyim. Kaycığın gözüyorum şu an arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Kaycı arkadaşlar ben de çok efsane bir karakter olacağım. Efsane bir de yaratık zaten. Yaratıkların şeyim ben belli. Bu karakter arkadaşlar diye bekliyoruz ama olmayabilir arkadaşlar çünkü eee tam an orkemendiriz. lütfen daha sonra tekrar denedim diyor. Ben giriş yap orada. Hah, girdim. Eee devamını orası Kaycığın görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Eee, ne diyecektim? Heh. Proofyondaki Sproult'un geldiği map zamanı. Sproult'un geldiği map değil geldiği güncelleme zamanında arkadaşlar. Sadece Jack'in geleceği tahmin ediliyordu ama. Hiç kimse Sproult'u geleceğini tahmin etmemişti. Ama Sproult bir anda sürpriz bir şekilde gelmişti. E, bu sefer de işte biz Kajon'un geleceğini düşünüyoruz ama gelmeyi de biraz şuraya mı alsak? Bak şurada kalsın. Şu köşeye alayım. Aa, velhasız. Eee, karakteri arkadaşlar. Çok güçlü bir karakter olacağı benziyor. Şimdi diğer karakterimize geçelim hemen. Diğer karakterimiz arkadaşlar şu. Biliyorsunuz bu map'teki yeni gelecek oyun modundaki canavar arkadaşlar ama bu canavarı bize yayınlayabilirler karakter olarak. Böyle tahminleri var. Hatta arkadaşlar bunun oyun için görüntüsü falan da vardı. Bakın şu şekil bir o unique görüntüsü var arkadaşlar. Eee ben de Google'dan internete falan araştırırken buldum arkadaşlar ben size göstermek istedim. Bunlar tabii tahmin gelmedi bir ara bana arkadaşlar. Ama ben büyük ihtimalle geleceğini düşünüyorum bu. Arada şöyle bir geç. Evet. Kaç dakika olmuş da 3 dakika olmuş arkadaşlar. Daha vaktimiz var. Şimdi size başka gelecek şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Eee bu görüntüler arkadaşlar. Ben nereden buluyorum dersiniz? İnternete Google'a falan yazdığım bir sürü internet sesi var orlarda falan buluyorum arkadaşlar tahmin sayfaları falan. Orada bir sürü buluyorum arkadaşlar bunları yayınlayacağım arkadaşlar. Böyle tür videolar bayağı bir fazla geldi arkadaşlar bu kanalda. Daha fazla bulduğum süreç arkadaşlar sizlere yayınlayacağım. Şu an internetimiz biraz kötü o yüzden kasıyor ama. Çünkü arkadaşlar web gibi falan internetten bağladık o yüzden. Web kamerim orada benim yok arkadaşlar. Ben telefon kamerasıyla yapıyorum şu an. Belki fark etmezsiniz ama fark ettiniz mi düşünün. Neyse devam edelim. Eee karakter çok güçlü bir karakter. Görüntünü tekrardan koyayım hemen şuraya. Bakın şu görüntü bayağı güçlü bir karaktere benziyor, ee, <gülüyor> baya güçlü bence arkadaşlar bu yolu olabilir, kopyolu karakteri olursa bir 10.000. 10.000 kopyolu karakter olabilir arkadaşlar çünkü e, kopyoluda daha yok ama belki de 15. falan da olabilir arkadaşlar ben tam olarak bilmiyorum biraz sessiz konuşuyor olabilirim ama orada biraz sessiz konuşuyorum ya biraz, biraz sessiz bir ses konuşayım ama arkadaşlar işte, mikrofonu ben şu yanlış tutuyordum. Eee ses az gelir diye şapalamayıysa şey burada kalsın. Kamera zaten gidiyor parlaklıkta falan değişiyor anlamadım. Yakında zaten lamba yapacağım arkadaşlar, sıkıntı yok yani. benim ee, gibi arkadaşlar şu görüntüde arkadaşlar. Ee, ben şu an bir dakika. Sanamam göremiyorum neredeyse. Şurada göreceğiz ya şurada search var. Search'ün yanında Super Ranger Brock var. Onun yanında da o karakter var arkadaşlar bunu da yapmışlar. Böyle bir karakter gelebilmeyi ihtimali yüksek arkadaşlar yani yüzde seksen civarında bir oranı var. Ee, şu karakter de arkadaşlar gelebilir. Bu karakter zaten yüzde seksenlik büyük hale böyle arkadaşlar bu gelebilir. Kacılış şu şekilde. Ha video bu şekilde arkadaşlar. Yani bunların gelebilme ihtimali arkadaşlar 180 185 gibi bir oran var çünkü bulduğumuz araçların sonucu arkadaşlar böyle şeyler ben ortaya geliyor arkadaşlar neyse. bugün bizim güzel bir doğası sonuç arkadaşlar bu arada yarın efsane bir video gelecek. Yeni seriye başlıcak arkadaşlar. Bu seri çok yani şöyle serimizi anladınız sizden. Şimdi tahminleri akıyorum ben herhaldesini. Serinin adını değil ama serinin içeriğini falan yorumlara yazarsanız arkadaşlar kim doğru buldu sonra kanalı tanıtacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Her şey beklen. Sağ kalın ve bye bye